Bakın beni tapdite etme beepan. Komiserler daha ben askerlik yaptım. Kıyasın. Ne ya? Hala dayanıyor. Neye dayanıyor? Ben yarmayım kardeş. Beni ben ilgilendiren hiç Ne demek ilgilendin? Buna kadar askerlik yaparken ilgilendin. Ne var yaptım ben askerlik, şerefli bir şekilde yaptım. Konuşabiliyor musun? Bu kadar mı kaldı geriye? Ne alakası var ya? Bağırma sesi çıkartın ya. Konuşma benimle. düzgün Sen sen konuşma benimle. Senin amirin baktığında hemen benim yar ben yar mıyım ben yar mıyım Ne olursun ol, ne ol, Sen ne olursun ol. ol, ne Ben ya. şu anda görev başındayım Ben de görev başındayım, benim benim başındayım. Bu Ben de görev başındayım Ben de görev başındayım 24, 24 saat görev hesaplıklarım Ben de görev yapıyorum İstediğin yerde yap. Ben de yaptım görevimi Lan yürü Sen yürü lan Lan deme bana Sen lan derken yürü, var ya sen ben. Sen de düzgün konuşacaksın Aramızda kaç gömlek var, gömle var. Ne gömde var sen kimsin Sen kimsin asıl Maaşın kaç para Ederin kaç para sen Sen para Parayla mı satın alıyorsun Her türlü belli oldu Bakın tamam, benim ben, bir daha astım. Bakın, ben daha amirim. Madem amirsin, tamam. benim olduğum yerde tamam. astım binbaşı tamam. dahil, evet. böyle konuşamaz. Tamam, siz Burada sana saygısızlık yapacağım. Ben Bana değil. Ben sizinle muhatap olurken tamam. sizinle Ama orada onu susturmuyorsun ama. Tamam. Benim susturmuyorsun. olduğum yerde ben yarbaya kadar kışkırtıyorsunuz. Kışkırtıyorsunuz, benim, benim konuşamaz kışkırtıyorsunuz. konuşamaz. Bu... Konuşamaz yanında senin. Sana sahip yapıyor başta. Hayır kışkırttım kışkırtma hakkım. Hayır yok kışkırttım kışkırtma kışkırtmıyorum ben onu. Buyurun. Sadece Bu sen yaptığın terbiyesizliğe cevap vermediği yani için ben veriyorum. Var var var. Personelem var. Burada sen mağyetini amir olarak sahip çıkacaksın. Sahip çıkıyorum zaten. Bak sen mi diyor? Sen sensin sen. Sensin sen. Ya bak sen de böyle konuşmuyor musun? Sensin sen. Konuşamazsın sen. Sensin sen şanssız ya hatta şandele gitsin ama bir psikolog gördürsün bence ben. oğlum <gülüyor> ben senin gibi iyileştiriyorum lan senin onun, zaten, onun, zaten senin gibi karşıma geldiği zaman böyle zaten ben hala yürüyorum ne yapacağım lan ben kutsa battış çekiyor zıplarım üstüne ya bırak biz işte. evet üstünde zıplarım ben gelirim oynatmışmış alo aradım ancak Ya sen bizi görüyor, öğretme sen ya. Ooof.